Hoş geldiniz sevgili monkütolarım. Umarım ki keyfiniz ve sağlığınız da yerindedir. Şubat'ın sonunda avukatlık stajımı bitiriyorum. Mart ayında da maddite dönmeye karar verdim. Gitmeden önce birkaç alışveriş yapmıştım. Sonra bunlarla İsmail Hocayı öğretebileceğimi düşündüm. Bu sebeple bu videoyla karşınızdayım. Eğer bu videoyu beğenirseniz lütfen yorumlara bunu belirtin ki bana da böyle bir şev gelmiş olsun. Sadece alışveriş videoları değil günlük olarak da vloglar çekebilirim. Özellikle Madrid'e döndükten sonra hani bu videoların sayılarını arttırabilirim diye düşünüyorum. Gelmezseniz bu gibi videoların kanalda işi ne diye düşünüyorsanız eğer bunu da yorumlara belirtin ki ben de bu videoları çekmeye son vereyim. O halde... Hem aldıklarımı deneyelim, hem sizin yorumlarınızı almış olurum, hem de İspanyolca bilgimize şöyle birkaç tane kelime, birkaç tane kullanım katalım. İşte büyük olduğu, küçük olduğu, yakıştı mı, beğendim, beğenmedim, bir beden küçük olabilir diye bilmiyorum, atıyorum işte bu ceket, yünden mi vesaire vesaire. Şimdi spontane gelişeceği için nelerden bahsederiz bilemiyorum ama birlikte görmüş olalım, ben ilk parçayı deneyeyim, geleyim. En beğenmediğim parçayla başlamak istedim. Ben Mart'ta gidip yazın da orada kalmayı planladığım için hem yazlık hem kışlık bir alışveriş yaptım. Neyse pantolonlar çoğul kullanılıyor İspanyolcada. Pantalones olarak geçiyor. Tamam mı? O sebeple ileride de göreceğiz diğer parçalarda. Her zaman bunları çoğul olarak kullanacağız. Bizim için tek parça olsa dahi herhalde iki bacağı var diye çoğulanmışlar bilemiyorum. Ee, birazcık büyük oldu çünkü 34 bedeni yoktu. Şuraları ben yapabilirim aslında ama ne gerek var? Bu bana büyük oldu. İşte üstünde şöyle durdu, böyle oldu vesaire kullanımlarına bakalım. Me dan grandes dedim. Tamam mı? Hatta un poco'yu da ekleyeyim. Me que dan un poco grandes. Kedar eylemini kullandım. Çünkü kedar aslında buluşmak manasına gelse de böyle nesnelerle falan kullandığımız zaman kalmak anlamında da kullanılıyor. Me de bana demek. Kedan diye çektim çünkü çoğu çoğullar. Pantalon kelimesi çoğul yani pantalones. O sebeple meke'den dedim bana kalıyorlar. Un poco biraz. Grandes. Değil mi? Onu da çoğul yaptım. Çünkü bunlardan bahsediyorum. Çoğul bir şeyden bahsediyorum. Mekke'den un poco grandes. Aslında beğendim. Yani hani siyahla kombinleyebilirim. Üstüne ceket atabilirim. Ekroyla olur. Beyazla da kombinleyebilirim. Ve aşırı derecede rahat. Belki bu lastiğini yaparım. Bilmiyorum. bakacağız. Pantolonlarla devam ediyorum. Bölünmesini öğrenmemiz diye böyle mom jeans aldım bir tane. Yazın giyerim sporlarımla falan diye düşündüm açıkçası. Gayet güzel, gayet de rahat. Rahat nasıl kullanılır ona bakalım. Şimdi bir insandan bahsediyorsak de işte rahatım, relaxım diye kullanıldığı zaman relajado ya da relajada diye kullanıyoruz. Ama işte bir sandalyeden vesaire ne bileyim bir pantolondan bahsediyorsak atıyorum comodo kullanmamız lazım. Komodo, komoda, komodos, komodas. Neyden bahsediyorsak pantalon hem eril hem çoğal olduğuna göre hangisini seçeceğim? Komodosu seçeceğim. Tamam. Bununla birlikte komodosu kullanırdım. Son komodos. Beğendim. Aslında beğendim. Gayet de güzel bence. Şöyle birazcık kalın bir kumaş var. Böyle bir gömlek almıştım. İşte ilkbaharda Böyle giydiğim şeylerin üzerine atarım. Ceketle biraz daha sıcak olabiliyor çünkü Madrid. Bunu da beğendim. Şimdi burada da renk konuşmak isterdim sizinle. Ama rengine dair bir fikrim yok. Sarı desen değil, yeşil desen değil. Ama hem sarıyı hem yeşili öğrenirim madem. Sarı amarillo. Yeşil berde. Şimdi O ve A harfleri İspanyolca'da biraz özeller, eril, dişillik belirtiyorlar. Tamam mı? O sebeple bu gömlek, gömleğin adı camisa olduğundan ve dişil bir kelime olduğundan amarillo değil, amarilla şeklinde kullanmamız gerekir. Bu gömlek sarı deseydim, nasıl derdim? Şöyle göstereyim oradan. Oversize bir gömlekmiş. Rahat olur yani, giyerim. Esta camisa bu gömlek es amarilla. Yeşil deseydim esta camisa es berde. Hiçbir şey değiştirmiyorum çünkü e eril dişil belirten bir kelime değil. Hem erili hem dişili kullanılabilir. Bunu beğendim. Onu kalalım. Bugün üstüne başkanını giyebilirim. Şöyle bir pantolon almışım. Çok güzel. Böyle biraz şalvar gibi ama değil. Yani hem sporlarla giyebilirim hem topuklu ayakkabılarımla giyebilirim. Ama şurasını beğenmedim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle olabilirdi sanki. Biraz daha açık duruyor gibi. O yüzden... Beğenmedim. Beğenmek eylemi... Gustar. Gustar eylemi. O zaman beğenmedim diyorsam nasıl çekeceğiz? No gusto diyenleriniz varsa öncelikle şuraya bıraktığım videoya gidelim. Lütfen... Gustar eylemini 10 dakikada çözümleyelim, 10 dakikada halledelim. Doğrusu, bana hoş gelmediler olması lazım. Bir karbon daha geldi, çok güzel oldu. Bana hoş gelmediler diyeceğimiz için, çünkü neden? Pantolonlardan bahsediyoruz. Pantolonlar, pantolon yani kelimesi, çoğul bir kelime. O yüzden no me gustam. Beğenmiyorum, genişte kullanıyoruz. Beğenmedim de bizim aynısı. Aslında çok güzel var, yapımış falan. Müthiş yani. Harika. Ama sanki işte şuraları falan bir bol oldu. Şöyle bir pantolon deneyim dedim ama içine giremedim. Çok güzel aslında. Şu düğme detayını falan da çok sevdim. Ama ee, Sığamadım. Çünkü hiç esnek değil. Bir de 34 değil de buna 36 alsaymışım daha iyi olurmuş. Kalıbı küçükmüş çünkü. Çok beğenmiştim. Yapısı falan da çok güzel ama Sığamadım. Beğendim nasıl deriz o halde. Pantolondan bahsediyorum çoğul. Megustan derdik. Tamam beğeniyorum. hani Beğendim beğeniyorum ama Olmadı yani. Neyse geçelim. Neyse ki bir siyah pantolon daha almışım. Bu çok güzel. Hem kumaşı çok güzel. Kalın bir kumaş. Hem de aşırı derecede rahat. Yani O içine giremediğim yeşille hiç alakası yok. Bunun aynı zamanda fermuarı ve kemeği arkasında. Şöyle Bayağı hoşuma gitti. Hem çok rahat hem de çok şık bence. Hem üzerine herhangi bir e, sportif ceketle giyebilirim hem de ciddi manada resmi bir yere resmi bir yere gitmem gerekirse oralarda giyebilirim diye düşünüyorum pantolon bana güzel oldu nasıl deriz yine çoğu kullanıyoruz bana kalıyorlar diyeceğiz mekedan bana iyi oldular bu pantolonlar bana iyi kaldılar iyi oldular gibi neyi öğrenebiliriz kemeri öğrenebiliriz simpron bir de Fermuarik kelimesini öğrenebiliriz. Kremayera gibi bir kelime. Yazlık bir şey almışım. Bunun kumaşı ciddi anlamda çok kötü. şile mi, şilibezi mi ne öyle bir şey diye geçiyor. Yıkadığımız zaman böyle küçücük oluyorlar. Açabilmek için bayağı bir ütülemek lazım yani. Ütülemek eylemi de plançar eylemi. Ütülemek gerek diyeceksem. Ayke plançar. Tamam. Bu da gömlek mi diyeyim, tişört mü diyeyim bilemedim ama gömlek, kamisa. Tişört deseydik, camiseta olurdu. Bu beyaz bir gömlek deseydik. Nasıl derdik? Es, una camisa. Bu bir gömlektir. Blanca. Bir de işte ütüler miyim? Bunu sürekli ütüler miyim? Ütülerim herhalde ya. Bir de bu renk bir gömlek almışım. Ben beğendim. Neydi gömlek? Camisa. Bu yeşil bir gömlek. Nasıl deriz o zaman? Es, una, camisa. Verde. Diğerinde es, una, blanca yapmıştık. Bunda da berde yaptık. Sadece şu yakası düşüyor ama ütü bozukluğundan mı? Neydi? Bunu çözemedim. Umarım ütü bozukluğudur. Çünkü bunu almaya karar verdim. Bir de ben şu kolların şöyle olmasına hiç hoşlanmam. Büyük ihtimalle ben şunları sökerim. Arkadan duruşu da bu şekilde. Bunun da tabii ütülenmesi lazım. Geçelim. Biraz da kazaklara dair bilgi edinmiş olalım. Kazak'ın İspanyolcası Hersey. Tamam. Her şey. Aynı zamanda ben bu ton renkleri seviyorum genellikle. Bu rengi seviyorum deseydik. Yani hep beğendim, beğenmedim falan filan dedik. Seviyorum dediğimizde de aslında beğeniyorum. Hatta İspanyolcadan ters düşündüğümüzde hoşuma gidiyor dememiz lazım. O zaman me gusta. Hoşuma gidiyor. Ne hoşuma gidiyor? Este kolor. Bu kolorun bu Türkçesindeki bunun. Kiremit herhalde. Neyse İspanyolca renk bilgim, renk skalam o kadar geniş değil. O yüzden onu geçiyorum. Bu renk diyorum. Megusta Este Color. Bu rengi seviyorum. Bu rengi beğeniyorum. Bu renk benim hoşuma gidiyor. Şöyle içeri koyarım tabii ki. Dışarıda duran kazaklardan pek hoşlanma. Megusta. Yine yeşil bir gömlek almışım. Yeşilin farklı bir tonu. Fıstık yeşili olduğunu iddia edebileceğim bir yeşil olduğunu düşünüyorum. Böyle bir gömlek almışım. Tabii ki bunların ütülenmesi gerek. Yani ben hemen paketten çıkarıp direkt e, denemeye geçtiğim için böyle kötü gözüküyor olabilirler. Ama beğendim. Yani bu renk sanki bana pek olmadı ama kardeşime de bırakabilirim. Bu renk bana güzel oldu mu? Nasıl sorardım? Bana güzel kalıyor mu? diye sorardım yine. Mecada bien este color değil mi? Tekil kullandım artık. Pantolonlar gibi değil. Bu tekil bir şey. Makeda Bien. Bana iyi kalıyor mu? Üstümde iyi duruyor mu? olur Bu renk. Bende iyi duruyor mu? Gömleği beğendim de üstüne belki şu şey kazakla falan nasıl olur? Bir de şununla bakalım. Bakalım bakalım. Geliyorum. Böyle beyaz bir kazak aldım. Beyaz bir gömlek işte bu yeşil bir gömlek falan filan dedik ya. Kazağın İspanyolcasını da vermiştim. Bu beyaz bir kazak nasıl diyeceğiz? Es un jersey blanco. Diğerlerinde gömleklerde blanca yapmıştık. Çünkü dişillerdi. Bu eril olduğu için blanco oldu. Bunun da duruşu böyle. Aynı zamanda kalın da bir kazak. Kalın kazak diyeceksem de es un jersey gordo. Kalın ve beyaz bir kazak istiyorum deseydik. Kerer videosu vardı istemek videosu oraya gidebilirsiniz. Quiero. Bu öncelikle bir kazak istiyorum. Gordo, iblanko Kalın, gordo aynı zamanda şişman demek bu arada ve beyaz şeklinde. Ben bunu gayet beğendim. Ha bunu böyle kullanmam yine. Şöyle kullanırım. Ama beğendim de leke mi bu? Hadiymiş. Değiştiriyorum. Bir de V yaka bir tane kazak kalmışım yine bu tonlarda Bir de ona bakalım. Ee, Güzel güzel iyi denk getirmişim yani mükemmel Sadece diğeri biraz daha kalındı ama bunun V yaka oluşu işte üstündeki şekilleri şu falan filan daha çok hoşuma gitti Şöyle göstermiş olayım Herhalde bu renkler modaymış hep bu renkler vardı çünkü Bir de böyle bir pantolon almışım içimdeki gömleği çıkarım çünkü onun rengi ve bunun rengi Yani birlikte iyi durmuyorlar nokeden que bien Dedik iyi durmuyorlar. O sebeple bunu yakı olarak da çok sevdim. Bilemedim bunda. Kararsız kaldım. Ama şu düğme detayı falan çok hoş. Bunun fermuarı yok. Ne demekti fermuar? Krema. Yara. Bunu çok beğendim. Bu en beğendiğim pantolon bu oldu. Hem kumaşı çok güzel. Hem sportif hem de şık da giyebileceğim bir pantolon bence. Aynı zamanda çok da benim tarzım olmuş. Yani hem cepleri var. Bunu beğendim. Buna ben bayıldım da diyebilirim hatta. Hoşuma gitti değil de yani çoğuk hoşuma gittili kullanmak gerekecek artık. me en dedim. Değil mi çoğul kullandım. Bustar beğenmek, enkantar beğenmek demeyelim de şu işte hoşça gitmek diyelim. Enkantar onun daha da üstü böyle bayılmak yani. Yine pantolonlar çoğul olduğu için me en kan diyebilirim. Bir de şöyle bir ceketim var. Böyle bir ceket almışım. Bence rengi çok güzel ama emin olamadım. Tabi kazakla değil de daha ince hani mesela bir gömlekle falan daha iyi olabilir ya da daha ince bir kazakla daha iyi olabilir. Hatta boğazlı genelde giyiyorum tercih ediyorum ama boğazlılarla da güzel olabilir. Ama sanki böyle de güzel oldu. Şu az önce denediğimiz siyah kumaş pantolonla da güzel olabilir mi Ceketin İspanyolcası olucası? Çaketa. Tamam? Çaketa. Hoş bir kelime. Hoşuma gidiyor benim. Aynı zamanda hepsinin şu düğme detayları, kemer detayları falan gayet güzel bence. Bunu da beğendim. Bu da olsun. Az önce başka bir pantolon denemeye çalıştım. Hani dedim ya bir tane 34 almışız diye. 34'ün içine giremedim. Bunu da 36 almışım ama herhalde bu da ya aslında 36'dan başlıyormuş. Ha bu standart kalıpmış o yüzden. Bu çünkü kocaman oldu yani büyük oldu nasıl diyeceğiz? Mekedan grandes diğer pantolon için ne diyeceğiz? Makedan pekenios diyeceğiz ona da, değil mi? Onlar bana küçük oluyor bu da büyük oluyor. Bunu da giyemedik. yine şöyle bir pantolon denedim. Bu renk bir pantolon olsun istemiştim ama bunun şeyi çok ince, kumaşı çok ince. O yüzden bu da böyle kendi kendine çok şey olur. Kötü kalite diyelim bunda da. Bir şey kötü kalitede diyeceksek eğer es de mala kalidat diyebiliriz. Hani tekil bir şeyden bahsediyorsak. Ama pantolon çoğul bir kelime. O yüzden son de mala kalidat. Son onlar olmak. Serestar videom da var bu arada. Onu da bırakayım da. Hani izlemek isterseniz izlersiniz. Son de mala kalidat. Kalidat kalite, mala. Kötü demek de Kötü kalitedenler gibi kullanılıyor yani. Son de mala kalitat. O yüzden bu da iade. İade ne demek? İade etmek, devolver demek. Bunu iade edeceğim diye gelecek zamanda kullansaydık. Bunu değil de çoğul olacaklar yine. Boya, devolver, los. Onları gibi kullanıyor yani. Ya da boya, devolver. Estos pantalones de diyebilirim. Hani ikilemek istemezsek onları iade edeceğim diye kullanıyorlar. Anlaştık mı? Boya de volverlos. O yüzden bu da şuraya diyor Bir tane daha bir şeyim kalmış. Onları da deneyelim. Bitirelim. Bu gömleğin tipini de çok sevdim. Kumaşa da böyle yumuşacık. Ama bu da yine şey kumaşlardan. Yani ütülemek lazım sürekli. Hatta gün içerisinde böyle, böyle bir yere oturun. Hemen üzerinizde iz çıkar. Ama güzelmiş yani gelirken bile kırış kırış olmuş. Ütülemek lazım ne demekti? Yine bir gömlekte mi ne yapmıştık? Bakın bari o halde o arada. Burada burada aynı olmadığı için ben şu televizyonun yansımasından düzeltiyorum saçımı başımı. Ee, güzel bir şekilde yerleştirememiş olabilirim yani. Ayke plançar. plancher ütü yapmak. Ayke plancher ütülemek gerek. Ayke plancher la. Kamisa, dişil olduğu için hani onu ütülemek lazım. Ayke plançarla todos los dias. Yani hani her gün bunu ütülemek lazım. Ütüler miyim? Ütülerim ya. Beğendim yani. Hani altımdaki de güzel oldu. Bir de şunla da bence güzel durur. Onu verecek miyim bilmiyorum ama bu renk de çok güzel. Beğendim. Bunu alıyoruz. Bir tane de tişörtüm kaldı. O da zaten ev tişörtü gibi. Bu şekilde. Şöyle koalaları var. Yine aynı renk tonlarından. Bunu da small aldım. Biraz daha böyle rahat dursun, yapışmasın diye small tercih ettim. Aslında bunu işte ne bileyim siyahla giyip üstüne bir ceket falan filan atabilirim belki. Bunun bedenini söyleyerek bitirelim o zaman. Beden tayya. Talla diye yazılıyor. İki tane L yan yana gelirse tayya diye okunuyor. Telaffuz çalışması da mutlaka yapın. Güzel bir telaffuz videom var. Onu da bırakıyorum. Onu da izlersiniz. Bu bir smalldır small neyse artık small dur diyeceksek bunu es bu olmak, una, tayya kelimesi dişil olduğu için ese diyoruz. Çünkü S harfi İspanyolcada ese diye okunuyor. Es, una, ese. Tamam? Bunu da beğendim, tatlış bence. Megusta, diyorum Son gelen kargoları denemeyi unutmuşum. iki tane daha ceket geldi. Bir tanesi böyle. Keten bir ceket. O yüzden hani ben giderken bayağı bir güzel olacak. İçinin astarı vesaire de çok güzel. Aynı zamanda duruşu da bayağı hoş Ne Neydi ceket? Çaketa. Hemen diğerine deniyorum çünkü derslerim başlayacak artık. Böyle yakasız bir ceket almışım. Şu an altındaki pek hoş durmuyor olabilir ama üşendim yani. Bu da böyle. İlk defa bir yakasız ceket girişiminde bulundum ama güzel bence. Hoş. Sadece kolları çok böyle bol. Hani o yüzden hiç böyle giymem büyük ihtimalle. Genelde ben katlıyorum zaten. Üşenmek ne demek ona bakalım. Üşenmek dar peresa oluyor. Tembellik vermek gibi kullanabilirsiniz. Hani da kosa falan filan o gibi kullanımları da var ama bunun üzerinden gidelim. Me da peresa bana. Me bana demekti. Hatırlayın Mekke'den falan yapmıştık. Bana veriyor peresa. Bana tembellik veriyor. Yani üşeniyorum. Bu tarz videoları beğendiyseniz, yarar sağladıysanız, hoşunuza gittiyse, sıkılmadan izlediyseniz lütfen lütfen özellikle bu yorum, bu video benim için çok önemli yani bunu yorumlarda belirtin ki hani devam edeceğiz, sonu verelim böyle bir şey yapmaya. Ona göre bir karar vermiş olalım. Aynı zamanda bıraktığınız yorumlar kanal için de önemli. Yani şu 2022'de büyümüş olalım artık. İspanyolcanız bol, çalışmalarınız keyifli olsun.